Merhaba sevgili web teknoloji takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Udemy'de yayınlanmış olan modern web geliştirme kursuna, bir de yanında çizgi var sıfırdan sektörün yükseklerine kursuna bakacağız. Bu arada arkadaşlar hani kursu satın almak isterseniz veya en azından tanıtım videosunu veya diğer demo dersleri görmek isterseniz satın alma bağlantı site tüm bir bilgileri içeren linki açıklama kısmına bıraktık. Ayrıca şu da var 4 aralığa kadar kaydolursanız olursanız arkadaşlar siber pazartesi diye bir muhabbet var burada. iki kurs aldığınız zaman 14 liralık bir kupon size tanımlanıyor. Şimdi abi artık üdemeyi herkes tanıyor diye düşünüyorum online eğitimlerin verildiği bu tarz sizin de gidip orada eğitim verebildiğiniz veya gidip böyle kurslar alabildiğiniz bir platform. Ki özellikle şu pandemi döneminde bence oldukça önemli. Şimdi abi kursumuzu bir ekrana verelim. Fiyatı 27.99muş. Yani 28 TL diyebiliriz kendisi arkadaşlar. Hocam 100 saatin sonunda sektörün yükseklerini geçecek miyiz? Abi o biraz sana bağlı ya. Tabii. Muhtemelen hocalarımız gerekli bütün altyapıyı sağlıyorlar. Sonrasını sen tamamlıyorsun diye düşünüyorum. Sonuçta bu işler böyle işler. Bizim size tanıtacağımız kurs 28 TL. Neler varmış içinde abi? Kursu tamamladığınız zaman aranan web geliştiricisi olabilecek. Aranan web geliştirici. Modern teknikleri ve prensipleri öğrenmiş olacaksın. React, Vue, Vue ya bunları yanlış söylüyorsak düzelsin ha. Angular gibi framework'lerde neyi nerede yaptığınızı anlayabilmeniz için modern javascript ve typescript'li detaylı öğreneceksiniz. Oğlum bayağı bir şey öğreniyorsun yani. Neymiş bunun bir tanıtım videosuna bakalım bence. Modern web geliştirme kursumuza hoş geldiniz. Bu kursumuzda sıfırdan başlayıp sizi sektörün yükseklerine çıkaracak bir içerik bulacaksınız. Ayrıca kursa başlamanız için herhangi bir programlama bilgisine veya programcılık bilgisine ihtiyacımız yok. Bu çok önemli bence çünkü abi şöyle hani bayağı bana karışık geliyor kodlama yazılım işte hiçbir şey bilmeden de direkt kursa dahil olup adamlar size sıfırdan öğretiyorlar. Hiçbir şey bilmediğinizi varsayarak öğretiyorlar. Bence bu kısım önemliydi. Kursumuzda başarılı olmanın altın kuralı ise videoları adım adım seyredip daha sonra bu seyrettiğiniz videolardaki projeleri kendiniz de geliştirmeniz olacak. Bence bu kısım da önemli hocam. Bu kısım, diyor bu ki, kısım da çok önemli. Yıllardır yani. önemli olan şey dersi dersi de dinleyeceksin. Tabii ki de 100 saatte kimse gelip de böyle bir sihirli değnekle hani dokunacak diye bir kaydı yok. Sizin kendinizin de bayağı bir çalışması lazım. Hocaların anlattıklarını adım adım yapacaksın. Şimdi kursu satın aldık hocam. Hocam. Satın alma sistemini gerçekleştirelim. Kaç para verdik? 27.99, 28 verdik. Ya. Şurada olaylar var, ömür boyu erişim veriyor. Yine üdeminin önemli opsiyonlarından bir tanesi bu. Yani bir kere kursu ödedikten sonra gelen güncellemeler de dahil olmak üzere bunlara ömür boyu ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Kursa gidelim hocam. Baya temelden, yazılım nedir falan var yani abi. Hani başlangıç seviyesinde biliyorsan oraları atlarsın zaten direkt. Ya da pekiştirmek için bir daha izlersin yani. Tamam, biz biraz ileri seviyeyiz tamam. abi. Diyelim aynen. Mesela. Yani ileri seviye işlemel. Form ve input elementleri. Ha, bak bu evet. konuyu biliyorum hocam. Kersimizde de HTML5'teki formlarımızı ve inputlarımızı öğrenmeyle işimize başlayalım. Bu videomuz HTML videolarının en uzun videosu olacak. Hocamız işte kursun içinde ne yapacağını anlatıyor. lütfen. işte Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda filmimizi bu sefer de LocalStorage'tan kaldırmaya çalışacağız. Şimdi ben burada filmimin ismine göre kaldırmaya çalışacağım. Abi çok kapsamlı yalnız kursu harbiden. Biz kapsamına yetişemedik kursun. <gülüyor> kapsamlı <kardeş. gülüyor> aynen. Ha, kaynaklar. Kimdir hocam? Muhtemelen arkadaşlar burada hani anlattığı şeylerin proje var. Aynen bak. bak mesela film projesi orada duruyor. Evet. Buradaki projelerine ulaşabiliyorsunuz. Bu bayağı faydalı bir işlenmiş. Aynen liste burada abi. Sen bunun üstünde çalışıyorsun. Bir şey yapacağınız ama. Güzel bir şey ya. Hoşuma gitti. Yani 109 tane bölüm var abi. Evet, Kaç mi? saatmiş toplam kurs süremiz? 98,5 saat. Yani. Toplam 109 bölüm. 696 ders. Bu kursla ilgili 1180 tane soru sorulmuş arkadaşlar. Bu soru cevap bölümü de önemli. Mesela hani bir sıkıntı yaşadığınız zaman buradan soruyorsunuz ve direkt hocanın Kendisi de cevap verebiliyor. Veya burası bir community gibi çalışıyor. Bilen birisi, başka birisi varsa da size cevap verebiliyor. Videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Sizlere bu videomuzda 98,5 saatte aranan yazılımcı olmanızı sağlayacak trikleri size sunan bir Udemy kursunu tanıtmaya çalıştık. Sadece tabii ki de bu şeyi aramıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraf, video vesaire başka şeyler de ilgi alanınız olabilir. Oyun yapmakla alakalı bir şeyle arıyorsanız yine Udemy üzerinden girip bakabilirsiniz. Bir de son olarak da tabii ki de satın alma bağlantısını hemen açıklama kısmına ekledik arkadaşlar ilgililer gidip oradan linke tıklayıp kursa ulaşabilirler. Diyelim ve videomuzu bitirelim. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kursla ilgili olabilir veya bu işlerle ilgili olabilir. Kafanıza takılan bir şeyler varsa lütfen yorum bölümünden bizlere belirtin. Başka bir webtekno videosuna görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka teknoloji videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilir.